Arkadaşlar 22 Şubat çarşamba günü depremin 16 günündeyiz Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz ee, şu an Gölbaşı stadyumundayım buraya bir tane askeri helikopter inmiş durumda Ulaştırma Bakanımız Gölbaşı ilçesine gelmiş burada inceleme faaliyetlerinde bulunuyor hemen bunun da bilgisini sizlerle paylaşayım istedim şöyle hemen uzaktan bir helikopteri size göstermek istedim bu şekilde bilginiz olsun arkadaşlar Gölbaşı stadyumundayız buraya askeri helikopter inmiş durumda Askeri helikopter Ulaştırma Bakanını yol başına getirmiş. Ulaştırma Bakanı burada incelemelerde bulunuyor. Şimdi helikopter birazdan hareket edecek. Bu gelişmeyi de yol başında size aktarmış oldum. Şu an bakan stadyuma giriş yapmak üzere. Sonrasında buradan ayrılacak. Helikopter de uçuşa hazır vaziyette. Evet, bakanın ruyor şu an geliyor buraya Yolbaşı takımından ayrılıyor. Tabii afet zamanları olduğu için Mademesat konuşma karsızı yolladı. Bilgi aldık, evet, şu an Ulaştırma helikopterle ayrılıyor.